Foucault sargacı, Dünya'nın kendi ekseni etrafında döndüğünü kanıtlayan ilk deneysel çalışmadır. Bir sargacın asılma noktası değiştiği halde salınımının değişmediğini gözleyen Foucault, yeterince büyük bir sarkaç harekete geçirildiğinde bunun salınım düzeninin değişmeyeceğini fakat yerin yani Dünya'nın hareket edeceği kuramını geliştirmiştir. Eğer dünya dönüyorsa, dünya ile birlikte sargacı izleyen gözlemciler de dönecekler. Buna karşı sargacın salonum düzlemi hareketsiz kalacaktı. Bu nedenle sargacın salonum düzlemi gözlemcilere göre yavaşça hareket ediyor gibi görünecekti. Gerçekte ise gözlemcilerin dolaysız bir yolda izlemiş oldukları olay, dünyanın kendi etrafında dönmesinin bir sonucuydu. Düşünceleriyle toplumda büyük bir ilgi yandıran Foucault'a İmparator III. Napolyon deneyini Paris'teki büyük kubbeli Pantheon binasında yapmasına izin vermiştir. Sargacın salonun düzlemindeki değişimin 31 Mart 1851 yılında gözlemciler tarafından izlenebilmesi sağlanmıştır. Bu tarihi deneyi izlemek için Pantheon'a büyük bir kalabalık toplanmıştır konu sargacı hareket ettirmesinden bir saat önce, titreşim ve hava akımlarına engel olmak üzere, gözlemcilerin hareketsiz ve sessiz olmaları temin edilmiştir. Sessizce salınımına başlayan sargacın salınım düzleminde bir süre herhangi bir değişim gözlenmemiştir. Bu sessiz bekleyişin ardından gözlemciler, kumun üzerindeki izlerin yavaşça değiştiğini görmüşlerdir. Sargacın salınım düzlemi gözle görünür biçimde dönmektedir. Bu topluluk tarihte ilk kez dünyanın kendi eksen etrafında döndüğüne tanık olmuştur. Foucault'nun 1851'de bu deney sırasında Panteona yerleştirdiği bu sarkaç hala aynı yerde asılı durmaktadır. Dünyadaki pek çok kurum, müze ve laboratuvarlarda Foucault sargacına benzeyen sarkaçlar bulunmaktadır. Hatta Güney Kutbu'nda da bir tane Foucault sargacı bulunur.